Arkadaşlar HES kanalının patlayan yeri burası. Burası da Karimer Köyü'nün arazisi. Burası da sulama kanalı. Tabii sulama kanalını doldurmuş. Bütün harfiyet içine dolmuş. Hoanda su tersine akıyor sulama kanalında.